Akli deliller. İlim öğrenmek ve onu öğretmenin fazileti hakkında varid olan nakli delilleri beyan ettikten sonra şimdi de akli delilleri serdetmeye başlıyoruz. İlim öğrenmek ve öğretmekten bahsettiğimiz bu bölümde gayemiz ilmin faziletini anlatmaktır. Bunu bil. Öyleyse faziletin hakikati nedir? Sualinin cevabı verilmedikçe Faziletin ne manaya geldiği bilinmedikçe, onun ilme ve başka şeylere sıfat olup olmadığı da bilinemez. Hikmetin manasını anlamayan ve hakikatinden haberi olmayan bir kimse, zeyt hekim midir yoksa değil midir?'' diye araştıracak olsa, elbette ki varmış olduğu hükümde yanılacaktır. Fazilet kelimesi ''fazl'' kökünden gelir ziyadesiyle artış manasını ifade etmektedir. İki şey bir emirde ortak oldukları zaman, biri ortalıkta biraz daha az pay sahibi bulunsa, öbürü için bu şey ortağından daha faziletli oldu denilir. Bu fazlalığa, herhangi bir şeyin kemaline yararlı olduktan sonra, ne kadar olursa olsun miktarına hiç bakılmaksızın hüküm verilir. At merkepten daha faziletlidir demek, şu manaya gelir, at ve eşek yük taşımada ortak yanları olan iki hayvandır. Fakat at, eşeğe nispetle üstündür. Çünkü at, eşekten fazla yük taşır, ondan daha süratli koşar ve hedefe daha evvel varır. Bütün bunlar onu eşekten faziletli yapar. Bazı zaman bir merkebe daha fazla değer verilir. Fakat hiçbir zaman attan üstündür denemez. Çünkü onun fazlalığı cisimde kaimdir. ise at, her zaman eşekten daha üstün vasıflara sahiptir. Bu hal her manada kemal sayılmaz. Hayvan, mana ve sıfatları için aranılır ve sahip olunur. Yoksa cismi için değil. Bu temsili hakkıyla anlamışsan, fazilet kelimesinin manası artık senin için gizli değildir. Diğer hayvanlara nispetle at nasıl faziletliyse, ilim de diğer bütün sıfatlara nispetle kayıtsız şartsız öylece faziletlidir. Belki atta bulunan süratli koşma kabiliyeti bir fazilettir, yine de bu kayıtsız şartsız bir fazilet sayılmaz. Ama ilim böyle değildir. İlim, hiçbir şeye kıyas edilemeyecek kadar büyük bir fazilet taşımaktadır. Onu hiçbir şeyle kıyas etmek gücünde değiliz. Çünkü Allahü Teala'nın kemal sıfatıdır. Peygamberlerin ve meleklerin bütün şerefi ilimden gelmektedir. Hatta otların bile zeki olanı uyuşuk olanından daha üstündür. Öyleyse ilim hiçbir meziyete izale edilmeksizin tek başına faziletin ta kendisidir. Bil ki istenilen şeyler yani hayırlar kendi şahsı için istenilen, başkası için istenilen hem kendisi ve hem de başkası için istenilen olarak bölümlere ayrılır. Kişinin kendisi için istediği hayır, başkaları için istediği hayırdan daha üstün ve faziletlidir. Başkası için istenen hayır, dirhem ve dinarlardır. Dinar ve dirhem, gerçekte pek büyük değeri olmayan madenlerden ibarettir. Şayet Allahü Teala Celle Celaluhu, o madenlerle alışveriş yapılmasını murad etmeseydi, Onların maden olarak hiçbir değeri olmazdı. Kişinin kendisi için istediği ise, ahiretteki saadet ve Allahü Teala'nın cemalini müşahede etmek lezzetidir. Hem zatı için ve hem de başkası için istenilen hayra gelince, bu beden selametidir. Bir ayan sağlam olması, hem bedenin ölümden uzak olmasını ve hem de yürüyerek muayyen matluplara ulaşmasını temin eder. Hacetini bu ayaklarla yürüyerek giderebilir insan. Bu itibarla ilme baktığın zaman lezzetli olduğunu görür ve açıkça müşahede edersin. Demek ki ilim, zatı için istenen bir nimettir. Aynı zamanda ahiret aleminin nimetlerine götürücü en büyük vesilenin de ilim olduğunu açıkça görürsün. Zira Allahü Teala'nın huzuruna ancak ilimle gidilir. İnsanoğlu hakkında en büyük rütbe, ebedi saadet olduğu için o saadete ulaştıran vesile de en üstün ve en büyük olur. İlim ve o ilme bağlı amel olmadığı takdirde bu nimetlerin hiçbirine ulaşmak imkanı yoktur insanoğlu için. Amele ancak amelin keyfiyetini bildiren ilimle varılır. Öyleyse dünya ve ahiret saadetinin anahtarı ilmin ta kendisidir. Böyle olunca apaçık sabit oluyor ki, ilim, amellerin en faziletlisidir. İlim nasıl amellerin en faziletlisi olmasın? Bir şeyin fazileti, onun semeresinin güzel olmasını bilmekle olur. Size ilmin ahiretteki müsbet semeresini daha evvelki sayfalarda bildirdik. Öğrendiniz ki ilim, alemlerin Rabbine yaklaşmaya, meleklerin ufkuna varmaya, ve en yüce cemaatle aynı seviyeye gelmeye vesile olur. İlmin dünyada bilinen ve görülen semeresi ise izzet, saadet, hakimlik, sultanlar üzerinde hüküm yürütmek, onları nüfuzu altına almak ve beşerin indinde alemin itibarını kabul etmektedir. Hatta ahmak ve kalbi taştan daha sert olan insanlar bile kendilerini alimlere hürmet göstermeye zorlarlar. Zira yaratılışlarında bu vasıf vardır. Bu mevzuda deneme ve tecrübe yollarından geçerek gereği kadar fikir sahibi olmuşlardır. Hatta daha ileri giderek diyebiliriz ki, hayvanlar bile insanların kemal derecesi bakımından daha ileride olduklarını sezdikleri için ona yaltaklanır ve ondan yardım isterler. Hepsi ona korkuyla karışık bir hürmet içinde bakarlar. İşte ilmin mutlak manada fazileti budur ileride bahsedeceğimiz gibi ilimlerin çeşidi vardır. Derece ve mertebelerine göre ilmi sınıflara ayıracağız ve siz de bunu apaçık bir şekilde göreceksiniz. Talim yani öğretmek, taallüm yani öğrenmenin faziletine gelince o fazilet de şimdiye kadar bahsettiğimiz mevzulardan anlaşıldığı ümidindeyiz. Madem ki ilim nimetlerin en faziletlisidir onu öğrenmek en faziletli bir nimeti elde etmek olur. Onu öğretmekse en faziletli bir nimeti başkalarına aktarmaktır. Bu hükmü şöylece açıklayabiliriz. Halkın isteği ve kastığı din ve dünyadan ibarettir. Din ancak bu dünyada tatbik edildiği zaman kaim olur. Çünkü bu dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyayı alet veya geçici bir konak olarak kullananlar için, bu dünya, Allah'a giden yolun bir başlangıcı, bir aletidir. Bu dünya düzeni de insanların amelleriyle düzene kavuşur. İnsanların amel ve sanatları ise üç kısımda toplanır. Bir, şu alemin nizamını ayakta tutmak için konulmuş olan bir takım düsturlardır. Bu düsturlar da dört bölüme ayrılır. A- Ziraat. Çünkü yemek için azık toplamak zirate bağlıdır. B. Dokumacılık. Bu da giyinmek içindir. C. Bina. Mesken içindir. D. Siyaset. Bu da birleştirme, araları bulma, maişetin sebeplerini zapt-u altın altına alma ve yardımlaşma içindir. 2. Bu sanatlar için başka yollar da vardır. Mesela demircilik gibi. Bu sanattan elde edilen aletler ziratte kullanıldığı gibi, Başka iş dallarında da kullanılır. Hallaçılık ve örücülük gibi. Bunlar da dokumacılığı yapabilmek için madde hazırlayan iş dallarıdır. 3. Esas sanatları hazırlayan ve süsleyen iş dalları. Ziraat mahsulünün öğütülmesi, ekmek yapılması, dokunan malın yıkanması. Bu usül gazali devrinde kastarlık yani çırpıcılık olarak biliniyordu. Yapılan bezlerden kırık çıkması ve sık mukavemetli olması için taşlara vurulur ve öyle yıkanırdı. Ve dikilmesi gibi. Bunlar yeryüzünün icablarına göre böyle taksim olunmuştur. Tıpkı bütününe izafe edilen şahsın cüzleri gibi. İnsan uzuvları da üç kısma ayrılır. 1- Asıllar. Kalp, ciğer, beyin. 2- veya bunlara hizmet eden parçaları, mide, damar, damarla alakalı diğer unsurlar, mafsalları birbirine bağlayan sinirler ve kalp damarları gibi. 3. Bunları tamamlayıcı ve süsleyiciler, tırnak, parmak ve kaslar gibi. Bütün sanatların en şereflisi esas olanlardır. Esasların da en şereflisi, İnsanları birleştirici, iktisadi, içtimai, dini ve dünyevi bütün durumlarını düzelten ve nizama sokan siyasettir. Bu hikmete binaen bahsi geçen düzen işini deruhte edecekler, nizamın tatbik edicilerinde hiçbir vazifede aranmayan vasıflar aranmaktadır. Çünkü siyaset sanatını elinde bulunduranlar, diğer bütün sanat erbabını yönetenlerdir. Bütün sanat erbabı, siyaset sanatçılarının gösterdiği istikamette çalışmaya mecbur kalırlar. Halkı ıslah, iyi yola gitmelerini temin etmek için dünya ve ahiretlerini mamur edici siyaset dört grupta özetlenebilir. 1. Bir, birinci Siyaset Peygamberlerin siyasetidir ve en üstün siyaset budur. Peygamberler aleyhisselam, bütün insanların batınına ve zahirine hükmetmektedirler. 2. İki, i̇kinci siyaset, halifelerin, meliklerin, sultanların siyasetidir. Bunlar bütün halk üzerinde hüküm sahibidirler. Fakat bütün hüküm hakları insanların zahirine aittir. Batınına hükmetmekten uzaktırlar. 3. Üç, üçüncüsü, Allah'ı ve O'nun dinini bilip, peygamberlere varis olan âlimlerin siyasetidir. Bu âlimler sadece halkın havas tabakasının iç âlemine hükmederler. Avam, bunlardan istifade edecek güce sahip bulunmadığı için faydalanamazlar. Bu âlimler halkı ilzam etmek, kötü işlerden men etmek ve kanunlara itaate zorlamak yetkisine sahip değildir. Böyle bir tasavvur hakkından mahrumdurlar. 4. Dördüncü siyaset vaizlerin siyasetidir. Bunların siyaseti basit halk tabakasının batınlarına hitap edebilmektedir. Bu dört çeşit siyasetin en şereflisi elbette ki peygamberlerin siyasetidir. Bu siyasetten hemen sonra alimlerin siyaseti gelir. Çünkü bunlar ilim öğretmekle halkın nefislerini helak edici kötü ahlaktan temizlerler, ve onları irşad ederek güzel ahlaka iterler. İşte alimlerin siyaseti budur ve öğretimin büyük faydalarından biri de bu iyiliği temin edişidir. Öğretme siyasetinin diğer siyaset ve sanatlardan üstün olduğunu söyledik. Zira bir sanatın şerefi üç şeyin mevcudiyetiyle bilinir. 1. Sanatın müntehasına vardıran, Nesnenin bizzat maddesidir. Buna misal olarak şunu gösterebiliriz. Akli ilimler lugatla ve edebiyatla ilgili bütün ilimlerden üstündür. En güzel misal bu misaldir. Çünkü bütün hikmetler akıl vasıtasıyla çözülmektedir. Lugat ve edebiyatsa dinlemek suretiyle öğrenilebilir. Aklın dinleme hassasından çok daha üstün olduğu bir bedahettedir. 2- Umumun menfaatine uygun olmasıdır. Yani umuma daha büyük fayda sağlayan şeyin, bu fayda nispetinde şerefi yükselir. Mesela ziraatin kuyumculuktan üstün olması, bu hikmete mebnidir. 3- Üzerinde çalışılan şeyin maddesinin kıymetidir. Böyle mütalaa edildiği zaman, kuyumculuk dericilikten üstün olur. Çünkü kuyumcu, Altın gibi çok nefis bir maden üzerinde çalışma yapıyor, derici ise pis ve murdar hayvan derileri üzerinde. Dini ilimlerin ahiret yolunun aydınlanmasına vesile olduğu herkesin malumudur. Bu ilimse ancak aklın selimliği ve zekanın saffetiyle bilinir. Akıl, insana verilen nimetlerin en şereflisidir. Bu keyfiyeti kitabımızın ilerideki bölümlerinde, Geniş bir şekilde izaha kavuşturacağız. Aklın en şerefli bir nimet oluşunun esas sebebi Allah'ın emanetinin yani dini emirlerini onunla kavranması ve yapılmasıdır. Bu emirleri yerine getirmek suretiyle ancak Allah'a komşu olunabilir. Aklın umumi menfaati ise saymakla bitmez. Çünkü aklın bütün meyvesi ahiret saadetini temin etmektir. Üzerinde çalışılan şeyin maddesine gelince, bu herkesin malumudur. Zira bir muallim beşerin kalbinde ve bedeninde tasarruf etmektedir. Yeryüzünde yaşayan bütün mahlukatın en şereflisi insandır. İnsanın en şerefli organı da kalbidir. Muallim işte bu en kıymetli uzva hükmetmesini bilen insandır. Onu bütün kötü hallerden arındıran, ve Allah'ın manevi huzuruna çıkarandır muallim. Öyleyse ilmin öğretilmesi bir yandan Allah'a ibadet öbür yandan da Allah'ın halifesi olmanın gereğidir. Bu insanı Allah'a en büyük halife yapar. Çünkü Allahü Teala alemin kalbinde en mümtaz nimet olan ilmin kapısını açmıştır. Öyleyse bir alim en kıymetli mücevherleri bekleyen bir hazine dara benzemektedir. Öyle bir hazine der ki, bakmakla mükellef olduğu hazineden insanlara dağıtma etkisi de vardır. Kulun Allah'la O'nun mahlukatı arasına girip de mahluku Allah'a yakınlaştırmasından daha büyük bir rütbesi var mıdır? Kulların cennete girmesinden elde edilecek dereceye hangi derece ulaşabilir? Ya Rab, bizi bu bahtiyar kullarından eyle. Kulun ve Resulün Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem onun aline ve ashabına salatını ve selamını gönder. Rahmetini esirgeme onlardan.